Arkadaşlar e, 6 gündür falan bir hafta geçti e, öyle bir Bu arada videoma hoş geldiniz. E, hiç video atmıyorum bir haftadır falan e, Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Box Simulator oynayacağız Şöyle girdim oyuna Bakın e, şu anlık iki savaşçım var Bir çıkardım bir tane e, Bu çakma Brawl Stars arkadaşlar gerçek değil e, Şerinin duruşundan anlamışsınızdır Bakın karakteri döndürmeye çalışıyorum dönmüyor bile Şimdi şurada e, ücretsiz küçük kutumuz var. Sonra büyük kutu var. Büyük kutu e, 300 altın istiyor. Mega kutu da 100 taş istiyor. Şu e, mega'dan sonraki gelen kırmızı beyazlı kutu ne? Şunu anlamadım ama. E, oynaya bastığınız zaman bakın. Bastık oynaya. Evet e, burada elmas kapmaca, çift hesaplaşma, soygun bilmem ne bilmem ne. Sıcak bölge falan. Hepsi var. Şimdi bakın bekle diyor bana. Tek hesaplaşmaya bir girdim. Bakın. Zafer diyor. Artı yedi. Kendi kendine kazandım yani. Bakın. Bastım bir moda. Bastım. Bekle. Diyor. Berabere. Ama keşke oynayabilsek. Bence daha iyi. Bakın. Ee, kupa yolu falan tamamıyla aynı aslında. Şöyle hemen bir gezdireyim. Şöyle. Evet. Mike falan 2000 kupada. Ee, bunları güzel yapmış. Şimdi bir dakika. Şuradan e, bir tane. Yalnız burada küçük kutu olması lazım. Reklam. Çok reklam var. Da. Kusura bakmayın. Geçsin şimdilik. Tamam. Evet. E, burada küçük kutu olması lazım. Büyük kutu var fakat Neyse açalım Allah basamadım ya Tamam Gelir umarım ya Çakma olsa da sonuçta mutlu oluyorum yani karakter Bastım Kutu açılışında falan hiçbir şey yok aynı. Evet gelmedi bir şey Bir enerji çıktı Şeri enerji çıktı 48'de altın çıktı Ve Nita'yı şöyle Alıyoruz Nita'yı aldık evet ilk kupa yolu, ödülümüz ilk kupa yolu Şuradan küçük kutu açmaya devam edelim. Çıkmadı bir şey. Tamam açıyoruz. Tamam. Yine açıyoruz. Hop. Çıkmadı. Bastım. Yok arkadaş çıkmıyor bir kere bir çıktı. Ha, elmas çıktı. Şimdi kaçayamaz? 11. Güzel. Şöyle. Evet. Yine e, şey ile B'ye enerji çıkıyor ya. Bol bol enerji çıkıyor yani. Ben enerji istemiyorum. Bakın açtım. Bak çıkmıyor. E, şimdi oyundaki şöyle savaşçılara bakalım. Savaşçılarda bu şekilde Nita gelmiş. E, savaşçılar tam mı? Yani karakterler tam mı? Ona bakacağız. Yani şu an biliyorsunuz e, Belle var, Suki 2 var Bütün karakterler var Aslında açık söylemek gerekirse Belle'yi çok sevmiyorum yani. Neyse Reklam Reklam Evet e, Oyunun açıklama kısmında da okumuştum e, Bazı insanlar şöyle yazmış Çok reklam var Aşırı reklam veriyorsunuz diye Bence de öyle Evet. E, Mortis'ten tut kadar. Tarasından tut Edgar'ına kadar. Edgar'ından tut. Byron var. Q2 var. Evet. Colette var. Belle, Ruf da var. Güzel. Güzel. Bütün karakterler var. 47 yazıyor zaten. Rakamı da aynı. Neyse. Şimdi. Tükkan. Tükkana gidelim Tükkana. Bastım. Evet. Evet. Koala Nita. Ee, bu Bee'nin yeni kostümü arkadaşlar. Daha önüne gelmedi. Yani var ya yani gelmesine. Baş düşman Bee. Şöyle Bantita Sherry de burada. Mesela. Evet. Altın Sherry. Videolar, videolar, videolar. Video izleyeceğiz. Bir tanesi için. Ee, ben almayacağım şu an. Gösteriyorum. Bakın elmas tekliflerini e, paralarla satın alıyorsunuz. Oyun parası. Hani normal bros taşsa gerçekten e, mesela 170 taşa fakat burada 180 taş var. Şunu gösteriyorum. E, bu 170 taşa toplamda e, 89-99 TL yani 90 lira istiyor. Fakat burada oyun parasıyla yani 600 altınla alabiliyoruz. Bence güzel. Güzel yani. Yani gerçek Brow Stars'da kusura bakmayın. Para göz arkadaşlar hani oyun. Para göz. Yani haksız mıyım? Haklı Para göz. Bence böylesi daha iyi olmalıydı hani. Altınlarla alsaydık. Elmasları. Gerçek Brow Stars'da da. Evet. Ee, kutular var. Mega kutular falan var. Hepsi var yani. Aynısını yapmış. Tam anlamıyla. Yani çok bakacak bir şey yok aslında. Ee, bir saniye. Şurada e, adımı Ed diye girdim ben arkadaşlar. Şöyle. şu bakalım e, profil resimlerinde herhangi bir değişiklik var mı? Evet. E, burada çift zaper, çift hesap falan. Burada bir sürü aldığımız kupaları falan teker teker gösteriyor. Evet burası da aynı. Rütbe bataryası altta. Aynı yapmış. Şöyle profil resmimin üzerine tıkladım. Ee, bütün karakterler var aynen bakın. Belle var, Squeeky var, Stu var, Colette var, Amber, Edgar falan filan falan filan. Hepsi var şöyle. Şu an oyundaki bütün karakterler burada mevcut. Bari bir tanesini seçeyim yani. Sherry'yi seçtim. Nerede o? Cherry seçsin şu an. Ee, şurada sonra oyunlar var. Oyunlar kısmı var. Bakın. Oyunlar böyle. Ee, bakalım bakalım, bunları bilmiyorum, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ee, Bravo yakalayın diyor. Girelim bakalım. Bu ne abi? Bravo'ları yakalayın falan diyor. Evet. Ha. Ee, güç puanı yakalıyoruz burada da sanırsam, öyle bir şey. Ekran dokundu böyle, Nita'nın güç puanı falan geldi. Hatta bir dakika. Şu an ne reklam var? Ama geçmiyor. Evet oyunun reklam sıkıntısı var arkadaşlar biraz da yani aşırı reklam var aşırı reklam var. Da 15 saniye daha bekliyorum. Çok reklam var. Yani Box Simulator'da. Brawl Stars'in bütün aslında e, Box Simulator oyunlarında olan bir şey bu. Hani sadece bunda bu kadar fazla reklam yok. Evet. Şöyle kırmızı bir mega kutu geldi. Açalım bakalım. 3. 3 yaz. Aynen. Oyun gerçekteki ayni gibi burada da karakter vermiyor maalesef. Helalde yine bizi para vermeye zorlayacak. Yani elmasa. Şuradan bir küçük açalım. Bir tane. Açıyorum baya. Çıkmıyor ama bir tane çıkmalı. Hakkımı yiyorsunuz. Açıyorum şu an. Yok arkadaş çıkmıyor. Çıkmıyor. Delireceğim şimdi çıkmıyor. Küçük kutu Açıyoruz. Ne güzel bir çıkmış tam az önce. Biriktirelim ya. Boş ver. Şey olmaz. Biriktirelim. Hop. Tamam son bir tane daha açıyorum. Bastım, açtım. He, çıkmadı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Derol, Derol. Derol. Derol, güzel, güzel, güzel. Bir anda efsanevi sandım. Ha. Evet. Bir savaşçı çıkardık. Hadi bir tane daha açalım. Belki çıkarsa diye. Çıkmadı. Neyse. Tamam. Evet. 519 altınımız olmuş. Nerede o? 519 altınımız olmuş. Ee, büyük kutulara 300 altın istiyor. Benim 300'den fazla olduğu için bir tane büyük. Şöyle götürüyorum. Büyük kutu. Görmüş olduğunuz gibi. Bastım. Çıkmadı! Çıkmadı! Delireceğim şimdi çıkmadı. Çıkmıyor ya. Arkadaşlar ee bu arada gerçek Brawl Stars'ta hani megakultular falan hikaye böyle. Hani karakterlerinizi aslında gerçek Brawl Stars'ta da şimdi bunda hepsi e, bu oyunda hepsi yani bazı karakterler otomatikman geri seviyeden başlıyor. O yüzden bana aksesuar da verebiliyor. Yani çıkmaması ondan da kaynaklı bir şey. Box Simulator'ı e, indirince anlayacaksınız benim dediğimi bakın şurada yanda süpersel ID yok abi harita oluşturucu yok hiçbir şey yok bomboş ee, bir box simulator bu gerçekten evet ee, şöyle bir şey istatistikler yanda oluyor. yükselt falan filan falan filan şurada aksesuar yıldız gücü ee, evet yıldız gücü diyor şöyle bakın bunlara e, aksesuarlar aksesuarları aynı zaten değişen bir şey yok onlarda şöyle karakterimizi bir yükselterim bakalım böyle yükselte basıyorum yükseltiyor yükselte basıyorum yükseltiyor Evet bayağı yükselt ne almış yani bayağı puan almış bir şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 seviye yaptık çoktan Neyse ben e, şuradan çıkamıyorum ve çıktım Tamam çıktım Şimdi, evet toplamda 73 taşım var ve ben bunlarla bu dükkanda ne alabilirim? Ee, hiçbir şey alamam gibi gözüküyor. Evet hiçbir şey alamayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Banti taşı ile bile 90 taş. Cık, bu ne ya? Banti taşı normal bro taşı 30 taş biliyorsunuz. Şöyle bro pesi gösterelim. Bakın. Bro pass. Gidelim sonuna kadar. Şey var. Koltuğun kostümü var. Ben bunu alacaktım da. Almadım. Vazgeçtim diye. Bir dakika. Şöyle Bella var. Bella ve acayip duruyor. Hani. Sadece kafası gözüküyordu normalde. Ha, hatırladığım kadarıyla. arkadan hangi kaldığımızı falan gösteriyor. Aynı yapmış. Şöyle etkinleştir diyelim bakalım. 200 taş istiyor. Sadece 200 taş istiyor. Evet. E, görevlere bastığımız zaman yakında diye bir yazı çıkıyor ekranda. Bakın. Yakında. Yakında. Yakında yakında. Tamam bağırma sus artık. Neyse. Şuradan bir çıkayım ben. Evet arkadaşlar. E, oyunumuz bu kadardı. Videom 13 dakika olmuş. Arka planları temizliyorum. Neyse. E, arkadaşlar yani bunun bir sürü aynısından var. Hani bu simulata Brawl Stars la ilgili. Ee, Bunların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee... Evet. Şuraya bir tane video bırakıyorum. Bir de şuraya bir tane video bırakıyorum. Şuraya da kanalımı bırakıyorum. Ya yandan abone olabilirsiniz ya da aşağıdan abone olabilirsiniz. Neyse bay bay. Yani bay bay.